Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir önce çektiğim GTA 5 hatasının, ee, bazı arkadaşlar olmuyor, olmamış diyor, ee, e, bakın arkadaşlar, şey burada, ee, epikte indirdim, şimdi arkadaşlar onların çözümlerini göstereceğim yani, herkeste olan şey, yani bakın arkadaşlar şimdi, şöyle söyleyeyim, bakın arkadaşlar şimdi, iki şey var, çok fazla arkadaşlarım, bunu ben farkındayım, şimdi bakın arkadaşlar çalıştıran DX yazıyoruz. Ee, buraya açıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada e, bakın bu 3 GB ise bir şansınız denersiniz. Zaten çok işte olmuş bugün 5 Bakın arkadaşlar şimdi önceden crack indirdiyseniz burada Roxer yani şöyle bir şey daha size olacak yapın. E, nasıl e, açıklayabilirim? Arkadaşlar, siz bu crack indirin zaman yine buraya bun geliyor. Ee, crack indirdikten sonra bunu silmeden G tabe Olmaz. Çünkü ee, önce crack indirdiyseniz ve buraları aları silmediyseniz, e, arkadaşlar, şey yapın. Ee, sonra G tabiş kaldırın. Şu rock sergimizi tamamen silin. E, ondan sonra yeniden yükleyin. Ondan sonra arkadaşlar, şu sıfır, e, şuraya açamıyorum diye açamam, açamıyorum diye birisi olmuş her, e, oldu e, bakın bak düzenleyelim. İsimler nasıl senin büyük harfsa büyük harf yazılır. Eee ve ama eğer ben mesela rafılım diyorsam ya yani da bakın ben scaffold'muştum Jenkins kafes kildirim. Onu da açıklamalık ne harçım. Buraya açmak için de notepad plus, plus indirip onun açık bir snap'ta göstereyim. Geçasim. Yani ama aynı şekilde aç şey varam kod yazmak için platform yani yine aynı şekilde ben yani bak buraya kap yani bunu isterseniz <gülüyor> şey yapabilirsiniz buraya 1050 tiahit ya. <gülüyor> yapabilirsiniz şimdi tekrar yapabilirsiniz yine aynı şekilde kontrol f bunun gibi alıştığınızda değişiklikler daha makamakızı daha artırılır şöyle dx yatarak buraya 0 yapabilirsiniz eee bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var herhalde bunu yapınca gittin online giremiyorsunuz yani ben giremiyorum eee giremiyor olabilirsiniz yani eee Hatansız ondan kaynaklı değilse yani. Ya bakın arkadaşlar, bende DX leveli herhalde yeter değil. 13, 13 diyorlar birader. Şimdi arkadaş, tamamını da geçtim. Şimdi arkadaşlar, bir 13 açılmıyor. Ya hiç yani inanmadı bunlar aslında. Size arkadaşlar çıkarmış şöyle bir şey cem. Bakın bazı e, virüsü diye bilinenler var. O yüzden şu an inşallah burası, burası, burası da uçtu dursa da. Doğal bir şeydi komple, yani mikroskop tabi diyorlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar bakın? böyle böyle geri arkadaşlar size. Şimdi edit list diyorsunuz arkadaşlar. Ben Fortnite'da e yapmayacağım şimdi ama Fortnite e çalışmıyor Şimdi arkadaşlar, eee nerede koruyabilirse sizinki. Mesela benimki he, burada. Arkadaşlar buradan Play, GTA V'yi şunu bir seçiyoruz Tabi ben şu an. E, şöyle basıyorsunuz arkadaşlar, aç diyorsunuz, seçiyor. E, ben kullanmayacağım çalışalım. Ben yani çalışıyorum. Bir dakika şu GTA 5'i seçiyorsunuz. Ee, Biri e, yanlış hatırlamıyorsam, evet yanlış hatırlamışım. Orada seçmenize gerekir. seçtikten sonra arkadaşlar bitiyor. Bu kadar. Ee, ondan sonra arkadaşlar Şundan Şunu aktif ediyorsunuz. Şurayı da yani sizin alınınıza uygunmuş hangisi varsa 11.1 seçersiniz arkadaşlar. Çalışmaz. Acı çalışmaz. Yani şöyle öyle çalışır. Bakın. şu yine direkist yakalıyoruz. Ee, bakın arkadaşlar. DirectX 11.1'e kadar destekliyormuş benimki. Sizin kaça kadar destekliyorsa arkadaşlar. 10 $'ı seçe seçebilirsiniz zaten. Ondan uygula diyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu kadar. Yani başka benim aklıma gelen bir şey yok yani çözüm. Evet arkadaşlar. Videoyu istediğiniz için. Ha, bir dakika. Şunu. Şunu Bazılar geleyim. Bazıları 2 işte yaz demiş. Arkadaşlar onlar e, onun da şöyle yapmanız gerekiyor. Rockstar Games. GTA 5 Settings. Buraya aynı şekilde geliyorsunuz. E, bakın ekran kartınızı yanlış anlamış olabilir. O yüzden 2 yazıyor olabilir. Onu da orayı 0 yapın. Yani benim aklımdan bu kadar arkadaşlar. E, bir dakika görüşürüz.